Asla eleştirmeyin. Eleştirmekten nefret ederler. Koş burcu kadınları sosyal için sosyal aktivlerden hoşlanırlar. Sürprizlere bayılırlar, spor yapmak ve alışverişe gitmek en büyük zevkleridir. Koş burcu kadınları pahalı hediyelerden hoşlandı doğrudur. Elmastan çok hoşlanırlar. Ancak küçük tatlı hediyelere de gönlünü alabilirsiniz. Onların erkeksi davranışlarını siz etkilemesine izin vermeyin. Koş kadını genellikle cinsiyetten bağımsız olarak erkeksi bir burcu olarak düşünülür. Bu yüzden hoşlandığınız kadın bazı erkekse eğilimlere sahip olabilir. Bu eğilimleri anlamak, kabul etmek işinizi kolaylaştırır. Onunla rekabete girin. Bu yarışma işlerinde hem de günlük yaşamında kendini göstersin. Onun rekabet isteğini tıka basa doldurun. Harekette olmalısınız.